Yeşeya 41-25-28 Allah kuzeyden birini harekete geçirdim. Kral Mesih için öyle şekilde söylüyor. Bak İsrail'de demiyor, kuzeyde. İsrail'in kuzeyinde Türkiye. Evet. Değil mi? Tabii. Kuzeyden birini harekete geçirdim, geliyor diyor. Ne diyordu Hürriyet Gazetesi? Mehdi geliyor diyor değil mi? Evet. <gülüyor> Bak geliyor. Geliyor. Gün doğuşundan bana yakaran biri, yani sabah namazında bana dua eden birisi diyor Kral Mesih için. Ee, Kudüs'e müjdeci gönderdim diyor Mehdi. Kudüs'e müjdeci gönderdim. Kuzeyde bulunan Kral moşiah çıktığında, bak yerde söylüyor zaten onlar söylüyor arkadaşlar direkt İstanbul'da diyorlar, Roma'da diyorlar Roma. Mesih'i arayacaksanız diyor, yine e, İsrail'i kaynaklarda, Roma'nın kapılarını da arayın diyor. Kudüs'te aramayın diyor. Roma'nın kapı. Roma neresi? İstanbul. O devirde biliyorsunuz Roma'nın başkentiydi. İstanbul'a Roma deniyor. Değil mi? Evet. Evet. Kuzeyde bulunan bulunan kral moşiah çıktığında gelecek ve güneydeki Süleyman Mescidi'ni inşa edecek. Mishnah Midos 2'ye 1, Kudüs Talmudu Megillah 1'e 11 Evet bunları okuduğumuzda kardeşlerimiz kaynak olarak hemen kullansınlar ki sonra kitaphane getirdiğimizde kolay kaynağa ulaşmak mümkün olsun. Kardeşlerimizin araştırmalarında faydası olur tabi.